Bu bileşik kesirleri ve tam sayılı kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Bunu yapmanın iki yolu var. Hepsini bileşik kesir olarak yazabiliriz ya da hepsini tam sayılı kesir olarak yazabiliriz. Ben galiba ilk olarak hepsini tam sayılı kesir olarak yazacağım. Daha sonra bileşik kesir olarak da bakarız. Evet, tam sayılı kesir olarak yazmaya başlayalım. Buradaki kesre bakıyoruz. 7'de 3 kaç kere var? 2 kere var. Kalanımızda 1 oluyor, yani 2 tam, 1 bölü 3. Bir de 4,5 var ki o zaten tam sayılı kesir, 4,5. Buradaki sayıda 3, 4'ün içinde 3 kaç tane var, kaç defa var, 1 defa var. Kalanımızda 1, burası da o zaman 1 tam 1 bölü 3. Bir de 1 tam 2 bölü 5 var ki o da zaten tam sayılı kesir, şahane. 1 tam 2 bölü 3. Ve son olarak da bu kesir var. 17'de 15. Bir kere var. Kalanımız 2. O zaman burası da 1 tam 2 bölü 15. Tam sayılı kesirlerimizin tam sayılarına bakarak da en büyük sayı rahatlıkla bulabiliriz. İlki 4,5. Hemen yazalım şuraya. 4,5. İkinci büyük sayımız da neymiş? 2 tam 1 bölü 3. Kalan 3'ünün tam sayı kısımları aynı. O zaman kesirli kısımlarına bakmamız gerekiyor. Ama hepsinin paydaları farklı. İşleri o yüzden kolaylaştırmak için hepsinin paydalarını eşitlememiz gerekiyor. En uygun payda da 3, 5 ve 15'in en küçük ortak katı, en küçük ortak çarpanı olacak değil mi? O da 15. Şimdi yeniden yazalım. Burası 1 tam bir şey bölü 15 olacak. 3'ü 15'e eşitlemek için paydayı 5' ile çarpmamız gerekiyor. Bu yüzden payı da 5' ile çarpacağız. Burası ne, etti o zaman 1 tam 5 bölü 15 oldu. Şimdi buna geçelim. Burası da 1 tam bir şey bölü 15 olacak. Paydayı 3 ile çarptığımız için payı da 3' ile çarpıyoruz. Buraya da 6 yazalım. 3 kere 2, 6 değil mi? Son olarak bunun da paydası zaten 15, 1 tam 2 bölü 15. Artık karşılaştırmak daha kolay. Hepsinin paydası yani kesirli sayının böleni aynı, 15. En küçükleri de 2 bölü 15. Bunu öne yazalım. 1 tam 2 bölü 15. En küçükleri buymuş. Sıradaki de 1 tam 5 bölü 15. O da buradaki değer. Yani onu 1 tam 1 bölü 3 olarak yazabilirim. Sonraki küçük sayıda, daha doğrusu bir sonraki büyük sayıda 1 tam 6 bölü 15. 1 tam 2 bölü 5 de aynı şey ve bitti. Evet, şimdi hepsini ilk yazıldıkları halleriyle yazabiliriz. Burada yer alan pembe aslında 17 bölü 15'ti. Ben de onu yine 17 bölü 15 olarak yazacağım. 1 tam 1 bölü 3 de 4 bölü 3 olarak yazılıydı. Evet, 4 bölü 3 olarak yazdık. 1 tam 2 bölü 5 zaten 1 tam 2 bölü 5 diye yazılıydı. 1 tam 2 bölü 5. 2 tam 1 bölü 3 de 7 bölü 3 olarak yazılmıştı. 7 bölü 3. Evet, 4 buçuk da zaten 4 buçuktu. 4 buçuk olarak yazılıydı. Evet, bunların hepsini bileşik kesire çevirerek de yapabiliriz. Bunu yapmak için de 7 bölü 3, 7 bölü 3 olarak kalır. buçu bileşik kesire çevirmek için 4 kere 2 ya da başka açıdan bakarsak 4'ün içinde 8 tane yarım vardır. 8 yarım artı 1, 9 yarım eder. 9 yarım. Veya daha kolay 2 kere 4, 8 eder. 8 artı 1, 9 eder. 9 yarım. 9 bölü 2. 4 bölü 3 de zaten bileşik kesir olarak yazılmış. 1 tam 2 bölü 5'teki 1, 5 bölü 5 demektir. Değil mi? 5 bölü 5 artı 2 bölü 5 eşittir 7 bölü 5. Ya da 5 kere 1 artı 2, 7'dir diyebilirsiniz. Son olarak da 17 bölü 15 var. Onu da aynen yazalım. 17 bölü 15. Ama yine kesirleri karşılaştırabilmemiz için paydamızın ortak olması gerekiyor. 3, 2, 3, 5 ve 15'in en küçük ortak çarpanı. Evet, sadece 3, 5 ve 15 olsaydı yine 15 derdik ama 15, 2'ye bölünmüyor. O yüzden bu sefer 30 olacak. Tüm kesirlerin ortak paydası 30 olacak. 7 bölü 3'te paydayı 3'ten 30'a çekmemiz gerekiyor. 3'ü 30'a eşitlememiz gerekiyor. Ne yapacağız? 10'la çarpacağız. Tabii payımızı da 10'la çarpıyoruz öylece 70 bölü 30 oldu. Evet sırada 9 bölü 2 var ama paydamız 30 olması gerekiyor. 2'den 30'a çıkarmak için paydayı paydamızı 15 ile çarptık. Şimdi payımızı da o zaman 15 ile çarpıyoruz. 9 kere 15. 9 kere 10 90. 9 kere 5 45. 90 artı 45 135. Evet, 4 bölü 3'te de paydamızı 30 olarak yazacağız. Yani paydamızı 10'la çarpmış olduk. Bu yüzden payı da 10 çarpmamız gerekiyor. 40 bölü 30. Bir de 7 bölü 5 var. Paydamızı yine 30 yapacağız. Paydayı 6 ile çarpıp 30 yaptığımız için payı da 6 ile çarpacağız. 6 kere 7, 42. Son olarak da 17 bölü 15. Eğer paydamız 30 olacaksa, 15'i 2 ile çarpmış olmalıyız, değil mi? Bu yüzden payda 2 ile çarpıyoruz ve 17 çarpı 2, 34. Evet, şimdi kesirlerimizi karşılaştırabiliriz. Paydalara eşit olduğu için yalnızca payları karşılaştıracağız. Buradaki en küçük pay 34. Bu yüzden 34 bölü 30 en küçükleri. Bir sonraki küçük sayı, Görünüşe göre 40 bölü 30, evet, sıradaki küçük de 42 bölü 30, 42 bölü 30, bir sonraki de 70 bölü 30, evet, sonraki küçük, yani en büyük sayıda 135 bölü 30. Hepsini orijinal halleriyle yazacak olursanız da yine aynı sıralamayı elde edeceksiniz. Hoşçakalın.